Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel çalışmamızı yapacağız bu çalışmalarımızı erkeklerde bayanlarda ve çocuklarda kullanabilirsiniz çok çok kolay bir çalışma sürekli aynı işlemin tekrarıyla yani hemen hemen düz örgüye yakın zaten arkasını çevirip bakacak olursak arkasını tamamen ters örüyoruz sadece önde şuradaki ilmekleri uzattığımız yerde küçük bir işlemimiz oluyor ve e, bu güzel modelimiz ortaya çıkıyor bebek örgülerinde de yetişkin örgülerinde de her yerde gayet rahat kullanabilirsiniz ipinize uygun e, şişleri tercih edelim ince iplerimizde iki buçuk 2 numaralı ya da 3 numaralı elinizin sık ya da gevşek oluşuna göre de değişmekte. Şişlerimizi kullanırken kalın ip, e, iplerimizde ise 3-3.5 4 numaralı şişlerimizi tercih edelim. Evet güzel çalışmamız 4 ve katları artı 3 oluşmakta yani şurada gördüğümüz her bir modelimiz için 4 4 4 4 kenarda ise 3 tane ilmeğimizi alarak başlayalım modelimiz çok çok kolay olduğu için ve tamamını göstermek istediğim için ben 2 tane model üzerine çalışmak istiyorum 4 4 3 ilmek sayısını alarak modelimizi kurmaya başlayalım evet kolay gelsin Evet hemen ilmeğimizi alalım. İki modelle başlayalım demiştim ama 3 tane model daha açıklayıcı olacaktır. 3 modelle başlayalım. 2, 3, 4. Birinci modelimiz. 1, 2, 3, 4. İkinci modelimiz için gerekli ilmek sayısı. 1, 2, 3, 4. Üçüncü modelimiz. E, kenara 3 tane ilmek. 1, 2, 3. İlmeklerimizi aldıktan sonra birkaç sıra ben lastik örmek istiyorum. Hiç modelimize dahil değil. İster haroşadan, ister farklı lastik modelle lastiklerimizden. Dilerseniz bir ters, bir düz, iki ters, iki düz ya yani nasıl lastik uygularsanız hiç fark etmez. Ben birkaç sıra lastik olarak ilerleteyim. Daha sonrasında görüşelim. Şimdi sadece ben şöyle başlamak istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz şeklinde kurmak istiyorum. Modelimize dahil değil lastiğimiz nasıl isterseniz örebilirsiniz bir ters bir düz ters düz şeklinde örüyorum birkaç sıra öreyim görüşelim modelimiz düz bir model olduğu için üç tane model çok rahat yetecektir şimdi e, kenardaki bakınız şuradaki boş olan ilk lastik aldığımızdaki ilmek örgümüzü böyle tuttuğumuz zaman sol elimizden tarafta kalıyorsa örgümüzün ön yüzündeyiz ön yüzden örmeye başlıyorum İlk sıramızda bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. İlk ilmeği örmeden aldım ve bütün ilmekleri ön yüzden düz örüyorum. Modelimizin birinci sırası. Yönü nasıl olursa olsun aldığınız önemli olan düz örgümüzdür. Örgü alışlarımız tabii ki farklı olabilir. Çok çeşitli örgü çeşitleri var. Ben son ilmeğimi her zaman kenara düz çıkması için ters örüyorum. Ön yüzü düz ördüm. arkayı çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka üsteyiz. Bakınız ipimiz sağ tarafta. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Burası ikinci sıramızdı. Modelimizin. Şöyle lastikten biraz gördüğünüz gibi yükseldi. Birinci ve ikinci sıramız ön yüzde düz, arkada ters. Şimdi üçüncü sıramızda devam edelim. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Üç tane ilmeğimi şişime örmeden geçiriyorum. İki ve üç. İpimiz şöyle önde kalacak. Bir tane boş, bir düz ördüm. 3 ilmeği ipimi öne alarak örmeden şişime taktım. 4. ilmeği bir düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. 3 ilmeğin önüne ipimi uzatıyorum ve örmeden şişime takıyorum. Tekrar ipimi arkaya alıp bir tane düz örüyorum. Tekrar ipim önde. 1 2 3 tane ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bir tane düzümü örüp kenar ilmeğimi örüyorum. Ben kenara ters örüyorum. Sizler düz örüyorsanız düz örün. Şöyle görelim. İpimiz bir sıra önde uzatıldı. Üçüncü sırayı ördüm. Dördüncü sıramızı çeviriyorum arkayı. Gördüğümüz gibi bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Hepsini ters örelim. İlmeklerimin tamamını örüyorum. Örmeden aldıklarımı da ters olarak Hepsini tamamladım. Beşinci sıramıza geçtik. Ve tekrar ön yüzdeyiz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bu altta yaptığım işlemin aynını yapıyorum. Bir, iki, üç tane ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. İpim önde. Bir tane düzümü ördükten sonra tekrar ipi öne alıyorum. Bir, iki, üç tane ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane düzümü örüyorum 3 ilmeğimi 1 2 3 bir tane düzümü örüyorum son ilmeğimi ben ters bir şekilde örüyorum arkaya çeviriyorum 6. sıramız bütün ilmeklerimizi ters örüyorum diğer yönde örmediğimi de bakın hepsini örüyorum Arkayı ters ördükten sonra tekrar ön yüzdeyim. Ön yüzde yine şurada yapmış olduğum işlemimizin tekrarıyla devam edeceğim. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Öne alıyorum. Bir, iki ve üç tane ilmeğimi örmeden takıyorum. İpim arkada bir düz. Tekrar ipim önde. Bir, iki, üç. İpim arkada bir düz. Tekrar ipim önde 1 2 ve 3. İpim arkada bir düz ve kenar ilmeğini örüyorum. 7. sıramızı da bu şekilde tamamladık. 8. sıramızda arkayı ters olarak örelim. Ördüğümüzü örmediğimizi hepsini Arkadan tersimizi örerek geldim. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu sıramızda artık modelimizi toparlayacağız. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkideki hep ördüğüm ilmeğimi örüyorum. Üç tane ilmeğim vardı. Önünden ip geçirdim. Bunun ilkini de örüyorum. İkinciyi ise şöyle alttan uzattığım ilmeklerin altından şişimi girdiriyorum. Sonra ikinci ilmeğimi giriyorum. Önce ilmeğimi örüp sonra ilmeklerin altından geçiriyorum ve ipimi buradan ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Tekrar üç tane bakın kenardaki üçüncü ilmeğini örüyorum. Aradaki direk gibi ördüğüm ilmeği örüyorum. Diğer üç tane ilmek grubunun ilkini örüyorum. Yani üç tane ilmeğimi ördüm. Kapadıktan sonra burayı büzdükten sonra şöyle fiyonkumu oluşturduktan sonra yani 3 tane başlangıçta oldu. Bir boş ilmeğimiz, bir her zaman ördüğüm düz ve üçlü grubun ilkini ördüm. ile büzdüm. Üçüncüyü tekrar ördüm. Ortadaki direk halindeki devam eden ilmeğimi ördüm ve diğer grubun ilkini ördüm. 3 tane ilmeğim oldu. Ve sonrasında kenardaki bakınız ikinci ilmeğimi altından giriyorum önce Uzattığım ilmeklerin sıradaki ilmeğimi örüyorum. İlmeklerimin altından geçiyorum. Ve şişimden bu ilmeği boşaltıyorum. İkinci kez de bükmüş oldum. Ve üçüncü ilmeğini örüyorum. Ortadaki direği örüyorum. Diğer grubun ilkini örüyorum. İlmeklerimin aşağısından giriyorum. İkinci ilmeğimle önce ilmeğimi örüp sonra altından şöyle geçirip. Ilmeğimi boşaltıyorum. Gördüğümüz bu güzel fiyongumuz ortaya çıkıyor. Son 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Her zaman olduğu gibi arkayı da ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örelim. Ters örüp tamamladım. Tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz örelim. On birinci. Sıramızdayız modelimizi lastikten sonra ördüğümüz gibi çok çok kolay bir çalışma. Şimdi ortada iki model arasında bir tane ters çizgimiz vardı. Ters çizgimizi ise hemen bu sıramızda yapıyoruz. 12. ve son sıramızda arayı ters çizgi oluştururuz. Yani burada örgümün arka yönünde düz örüyorum. Öne tersi düşürüyorum ve haroşa görünüm ortaya çıkıyor. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Bu son sıra modelimizi bundan sonra yeniden aynı şekilde kuracağız. Bakınız burada düz örüyoruz. Lütfen dikkat edelim. Ön tarafa ters düşürmem gerekmekte. 12. ve son sıramız. Düz örüyorum. Örgümün ters yönünden. Aradaki bu çizgilerimizi bu işlemimiz oluşturmakta. Evet düz ördüm ve hemen ön yüzü çevirdiğimde şöyle ters düştüğünü görmekteyim. Bundan sonra yeniden hiç kaydırma yapmadan aynı birebir üzerlerine modelimizi kuruyoruz. Yine aşağıda Başladığımız gibi ön yüzden düz ters gidiyoruz ve sonrasında bir tane boş bir tane düz 3 tanenin önünden ipimi uzatıp ilmeğimi örmeden aktarıyorum. Bir düzümü örüyorum. Yani videoyu başa sararak izlerseniz aynı işlemlerimizi tekrarladığımızı görmekteyiz. Şimdi bu tersimizin üzerine bir düz bir ters gidiyoruz. Daha sonrasında ise işlemlerimizin tekrarıyla devam ediyoruz. Evet bu şekilde ilerleyelim. Evet sevgili arkadaşlar çalışmamızın ne kadar kolay olduğunu gördük. Şöyle arkasında tekrar bir daha görelim. Bu şekilde istediğimiz yerlerde kullanabiliriz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.